Bence Türklerin doğayla ilişkisi güzel, yani ben de bir Türk olarak doğada vakit geçirmeyi, doğayla haşır neşir olmayı çok seviyorum. Bunu da nasıl yapıyorum? Pikniğe gidiyorum boş vakitlerimde ya da doğada çevremde bulunan küçük parklarda yürüyüş yaparak yapıyorum. Onun dışında eğer vaktim varsa daha kırsal kesimlere gidebiliyorsam orada vakit geçirmeyi, orada dinlenmeyi çok seviyorum. Yani yeşillik, doğa ya da deniz, denizin mavisi bana huzur veriyor. Ve çoğu Türk de aslında bana katılacaktır diye tahmin ediyorum. En çok bulunduğum ülke bu zamana kadar Amerika oldu. O yüzden Amerika ile kıyasladığım zaman aslında çok fark görmüyorum doğayla ilişki olarak. Gözlemlediğim kadarıyla... Amerika'da da insanlar doğaya yürüyüş için, kana yapmak için, vakit geçirmek için, huzur bulmak için kullanıyorlar. O yüzden sanırım çok bir fark görmüyorum aslında Amerika'daki ve Türkiye'deki insanların doğayla olan ilişkisinde. Türkiye'deki en önemli çevresel soruna geldiğimizde sanırım Türkiye'de birçok aslında şu anda savaş verdiğimiz çevresel sorun var. Fakat aslında bunun bence Bunlardan en önemli olanlardan bir tanesi, büyük şehirlerde özellikle, fazlasıyla doğayı tahrip edip onların yerine şey binalar dikiyor olmamız. Yani yapmamız gereken park, bahçe ya da korumamız gereken ormanlar yerine onları çöpe atıp bazen onların yerine büyük gökdelenler dikebiliyoruz. Bence bu Türkiye'deki en önemli çevresel sorunlardan bir tanesi. Ve e, bu sorunu çözmek için de aslında sivil toplum örgütleri e, çalışıyorlar ya da e, oradaki hani e, lokal yani işte semtlerdeki e, bazı oluşumlar bunun önüne geçmeye çalışıyor e, ya da insanlar sosyal medya aracılığıyla bunu tüm Türkiye'ye duyurmak ve tepki e, yaratmak istiyorlar. Gittiğim ülke olan yine Amerika'daki bir çevresel sorunu düşündüğümde aslında bunun üstüne çok düşünmedim ve hani böyle çok büyük bir çevresel sorun gözlemlemedim aslında ama belki Amerika'daki çoğu insan araba kullandığı için belki arabalardan çıkan egzoz dumanlarının çevreyi kirletiyor oluşu bir sorun olabilirdi ama emin değilim dediğim gibi çok büyük bir çevresel sorun aslında gözlemlemedim Amerika'da. Ve bu sorunun aslında çözmek için belki insanlar e, hibrit ya da elektrikli arabalar kullanıyorlardır, yaygınlaşmaya başlamıştır. Çok aslında bir bilgim yok. Amerika'ya gittiğimde e, çevreyle veya çevrecilikle ilgili aslında en çok şu dikkatimi çekmişti. Bu aslında bulunduğum diğer Avrupa ülkelerinde de böyle. İnsanlar doğayı çok seviyorlar ve e, büyük şehirlerde dahi. E, Gayet büyük, herkesin içinde rahatlıkla bulunabileceği kapasitede Parklar var şehrin merkezinde, mesela New York'taki Central Park gibi Ve bu parklarda insanlar aslında fazla böyle e, işte Bakkal, çakkal ya da işte mekan inşa etmiyorlar Bunun yerine doğayı olduğu gibi bırakıyorlar Ve birkaç bank koyarak insanların orada doğada Huzur bulmasını sağlıyorlar ya da plajlara yani deniz ya da okyanus kenarlarına baktığımızda böyle hani beach club'lar ya da e, hani nasıl söyleyeyim e, bir mekanlar yok. Onun yerine boylu boyunca uzanan doğal bir kumsal var. Ve insanlar yine kendi imkanlarıyla, kendi şezlonglarıyla, kendi şemsiyeleriyle oradaki denizin, okyanusun, kumsalın tadını çıkarıyorlar. E, sanırım en çok dikkatimi çeken şey buydu. Benim doğa Türkiye'de. İle ilgili olarak söyleceklerim bu kadardı. Teşekkür ederim denediğiniz için.